Sindirim sistemi kanserlerinden korunabiliriz, fakat belli bir dereceye kadar korunabiliriz. Birincisi, risk altında olanların sık tarama yaptırması gerekir. Örneğin ailesinde kolon kanseri olan bir kişinin kolon kanserine yakalanma riski neredeyse %25'tir. Onun için ailesinde çok fazla sayıda polip olan, polipozis sendromu olan veya kolon kanseri olanlar mutlaka endoskopik taramaya ve mümkünse ileri dizey endoskopik taramalara yönelmelidir. Bir ikincisi kanserden veya kolon kanserinden özellikle korunabilmenin bir yöntemi de iyi beslenmedir. Doğru beslenmedir. Doğru, beslenmedir. doğru beslenmede sindirim sistemi için lifli beslenmelidir, Sebzeden bol beslenmedir, meyveden bol beslenmedir. Ama eti azaltmaktır. Mide kanserine gelince mide kanseri çok önemli bir durumdur. Eğer ki mide kanseri varsa ailenizde mutlaka tuzdan uzak durmalısınız. Nitrit ve nitrattan uzak durmalısınız ki bu da sucuğun içinde var bilindiği gibi. Bir de tütsülenmiş gıdalar Uygun değildir. Tütsülenmiş gıdalardan uzak durmalısınız. Bunun yanında ülkemizde çok yaygın olan helikobakter pylori var. Helikobakter pylori bakterisini vücuttan uzaklaştırmalıyız. Özellikle ailede mide kanserine bir yatkınlık varsa. Ama tüm sindirim sistemi kanserleri için konuşalım. Buna pankreasta dahil olsun. Buna karaciğer kanseri de dahil olsun. En önemli konulardan bir tanesi doğru beslenmedir. Doğru beslenmekte... Batı tipi beslenme değildir, Akdeniz tipi beslenmedir. Yani liften bol zengin bir diyetle beslenmektir. Bol balık yemektir, bol zeytinyağı almaktır.